tanıdık bir arkadaşımız panelimize başlıyoruz. Global Recovery Gathering. Thank you so so much for joining in this conversation. Bu konuşmaya, bu e, iletişime katıldığınız için çok çok teşekkürler. Şimdi bugün burada fosil yakıtlarının insanların, I mean around the, around the Amerika'daki world. insanların, so that e, güney ve kuzey Amerika'daki veya how, daha doğrusu account. bütün dünyadaki insanların paralarıyla finanse edilen fosil yakıt üreticilerinin forms, bu endüstrinin labored, uh, to nasıl <gülüyor> nasıl edip de bunların bu endüstriünü sonunu getireceğimizi hangi yöntemlerle taban hareketiyle mi finansman kaynaklarının sabote miziin bu, bu, bu opsiyonların hepsini duyacağız ee, ilk olarak belli ile başlamak istiyorum Tracy Burada bizi e, bir araya getirdiği için teşekkürler. İklim değişikliği ile ve iklim krizi ile ilgili ya, e, e, yazılmış ilk kitap olan e, 1990'ların sonuna doğru yazmış olduğum e, ve bu alandaki ilk kitap olan e, çalışmalarımdan sonra yıllardır bu işin içindeyim ve ve e, görünen o ki e, şu anda da fazlasıyla gözümüzün önünde ki bir tür intihar e, görevine dönüşmüş olan dünyanın nelik, e, ekonomik sistemiyle ilgili, dünyadaki iktisadi sistemle ilgili so, bana göre bir tür intihar girişimi olan e, durumun sonunu getir getirmek üzereyiz. Bütün şirketler bir sürü dönüşüm yaşamak için istiyorlar. Buna e, e, e, fosil, fosil yakıt şirketleri de dair çünkü onlar da kendilerini yenilenebilir yakıtlarla yenilemezlerse, değiştirmezlerse, dönüştürmezlerse e, yok olacaklar. gidecekler. Bakan konuşu çok az zamanımız var. Bu arada ısrarla e, fosil yakıtlar da bu, bu dönüşüm hala çok üreticilerinde hala çok yavaş ve bunun çok direnen üreticiler de var, şirketler de var. Fosil, fosil yakıtları üreten ve satan bu şirketlerin e, doğalgaza veya e, rüzgar gücüne e, ve bu, bunun benzeri yenilenebilir enerjilere ge, ge, geçeceklerini söz vermiş durumdalar ama bir taraftan da buna bunun için ne tür bir e, zaman çizelgesi çıkardık, çıkardıklarını görmedik. Örneğin hiçbir plan programları da yok. Mesela e, çalışanları için neler düşünüyorlar? Bu, bu, şirket, bu şirketler dönüşürken, başka bir şirket haline, başka bir enerji şirketine haline gelirken çalışanlarına ne olacak? E, koşu, bu koşullara ne olacak? Bunları hala... Cevap vermiş değiller. Şu anda bu işlerin şu anda oluyor olması lazım. Dolayısıyla zamanı iyi kullanmadıkları için istihdam, bütün topluluklar ve istihdam koşulları tehlike altında. right now, this hostility to government, our government, the instrument of the people playing an active role. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle e, b, bizde e, bizim toplumumuzda e, hükümet karşıtı ve e, hükümetle ilgili ve onların ortaya getirdiği hemen hemen her şeyle ilgili bir tür karşıt görüş ve ve, ve, ve yaptıkları hemen her şeye karşı bir tür güvensizlik var e, bugün ABD'de e, ister Evet. İster bu mali alanda olsun <gülüyor> e, ve görünen o ki, bugün ABD hükümeti, fosil yakıt şirketlerinin e, hangi yöntemlerle değişip dönüşeceklerine dair de, bir, bir, bize hiçbir bilgi vermiyor. Hiçbir şey bilmiyoruz. Ve bu da elbette e, hepimizden, e, bütün toplumdan farklı bir e, tepki görüyor. Mesela özel sektör ortadan mı kalkacak gibi sorun, bir sorunun ortaya çıkması gibi. <gülüyor> Merhaba, ben Mitzi Jonel'den. I organize with youth advocates for climate Filipinler'de day, e, gençleri organize eden bir aktivistim. Fridays for Future bir, uh, uh, deserts, uluslararası grubunu da uh, organize eden kişi. Filipinler, iklim krizini Our en yoğun yaşayan country, ülkelerden biri. Filipinler meteoroloji tarihinde kaydedilmiş en en sert 3 tayfunu yaşamış bir ülke öddelimi Ödev, mumışığında yap, yapmaktan yap yapan bir birisi olduğum için bugünün liderlerinin Çözüm üzerine konuştuklarını duyuyorum ama aslında çözüm gözümüzün önünde. Çözüm fosil yakıtlarından bir an önce kurtulmak. Ben e, gen, genç e, toplumun, genç kuşağın bir parçası olarak e, e, iklim krizinin aslında bir ölüm kalım meselesi olduğunu fazlasıyla görebiliyorum. Aslında lisans vereceğim <gülüyor> e, matematik bölümünden ama e, bitirdikten sonra e, çalıştığım e, denklemleri ve e, matematik problemlerini ve sayfalarca sayıları değil e, iklim krizi üzerine çalışmak istiyorum. Artık, uh, bir de şu, şöyle bir gerçek but without, but iklim supplied, var, iklim krizinden etkilenen, iklim krizinin etkileri sayılar değil, uzun tablolar, göstergeler değil, gerçek insanlar ve onların hikayeleri. Üstelik, bu şu anda gözümüzün önünde oluyor. Mesela... Balıkçılıkla geçimini sağlayan topluluklar, tarım yapanlar, çiftçiler, bütün bu insanların yerlerinden edilişini, iklim yüzünden, iklim koşulları yüzünden, hayatlarının tehlikeye girişini ve hatta yok oluşunu görüyoruz. Göz, bütün bunlar şu anda oluyor. Bütün bunlar şu anda oluyor. Really, I could just let you all just Çok talk, teşekkürler hepinize wanted, tek tek e, e, um, burada ben de olduğum and, için e, aranıza giriyorum. Fosil yakıtlarının ortadan kaldırılması nasıl olacak da daha iyi bir dünyaya yol açacak? Şimdi bakın... E, Değişim ve dönüşmekten bahsetmek e, bir, bir, bir nokta. Fakat bu tara, bir taraftan da e, ateşe körükle gitmek dediğimiz bir şey var. Körük burada tabii ki para, e, malik kaynaklar. Like like, metinin aksine ben e, sayıları ve göstergeleri ve tabloları şu anda e, çok yararlı görüyorum kendim için e, çok e, benim ümında çok yararlı olacaklarını düşünüyorum Amerikan federal e, sistemi Yani Amerikan Merkez Bankası sistemi ekonomide bizim bütün e, bankalarımızı ve bankacılık sistemimizi e, kontrol eden ve regüle eden bir kurum biliyorsunuz. E, Amerikan Merkez Bankası bizim ekonomimiz içindeki yerini tam sorgulamaya başlamışken Covid geldi. Bundan önceki, bundan önceki e, mali krizlerde, finans krizlerinde. E, havaya so uçan here, said, yes, para, and paranın control, çok çok çok çok daha fazlası, COVID krizi e, aslında havaya gitmiş oldu. aslında havaya gitmiş oldu. Bir, bir buçuk yıl önce e, Amerika Merkez Bankası sistemini e, konuşuyor olmak e, ve, ve onun varlığını sorguluyor olmak devrimci, e, e, inanılmaz bir, e, alışılmadık bir hareketken, şimdi daha anlaşılabilir bir zemine oturmuş olurduk. Şimdi bakın, biz eğer fosil yakıtları üre, üreten şirketlerin iş, iş gösterdiği yerlerde bu dönüş değişim ve dönüşümü regüle edilen doğru dürüstgün regüle edilen bir hükümetin denetim hükümetlerin denetiminde kurumların denetiminde yapmazsak oradaki toplulukları elbette mahvederiz. Bunu anlıyorum ama. I think private Kamu maliyesi bir defa fosil now in üreten şirketlerin özel e, dollars, e, e, dollars to sermayeden aldıkları pay, payın yerini kamu kamudan aldıkları pay aldı. Bir defa gelirler gelirleri eee vergilendirilmiyor. <gülüyor> İnsanların, ister hükümetler, ister kurumlar, ister bankacılık olsun, isterse de fosil yakıt üreticileri olsun. Herkesin hedefi ve gözünün önünde olması gereken şey... Yenilenebilir enerjiye geçilmesi gerektiği, ge, gerektiği gerçeğidir. Benim kafamdaki büyük soru ise, biz bu türden bir liderliği nasıl üreteceğiz insanlık olarak? Yani bu geçişi, bu dönüşümü sağlayacak olan liderleri nereden e, bulacağız ve üreteceğiz? Antonio Guterres, e, Birleşmiş Milletler'de Antonio Guitares'in başka enerji kaynakları ile ilgili değişim ve dönüşümün bir an evvel tamamlanması konusundaki tavsiyelerini fosil yakıt üreticileri için tekrarladığını duymadım maalesef. Şu anda yine önümüzde ne bir zaman çizelgesi, ne bir gerçek program var. Şu anda bizi seyredenler. Sizin çalışanları nasıl kollayıp gözeteceğimize dair fikirlerinizi merak ediyorlar. Şu anda bizi seyredenler. Onların ne tür tehlikeler bekliyor ve renewables to a certain extent doesn't present the same danger issues health issues. You're absolutely right, You can't convince people that a is a job in the energy industry but in renewables when it's paid less than half the salary. When there are no Evet, Tracy. Bunu <gülüyor> anlamamız lazım. <gülüyor> e Yenilenebilir enerji e de ki istihdam evet belki e, yeterince kazançlı olmayacaklardı ama şu anda e, Amerika'da faaliyet yapan ama Danimarkalı bir e, rüzgar e, kuvvetiyle elektrik üreten e, şirket e, iyi bir örnek buna. Bu şirket ve bunun gibi bir iki kurum daha istihdam ve e, yenilenebilir enerjiye, enerjiye geçişte, bir geçişte bir e, çok çok course, re örnek denilebilecek li liderlik e, e, ve e, e, öncülük öncülük örnekleri gösteriyorlar. Mitsi, I would love for you to share... Metsi, uh, you know, sen e, genç bir e, aktivist e, olarak e, küresel düzlemde, e, senin için ne anlama geliyor e, fosil yakıtların sona ermesi? Bana göre e, bir, birinci anlamı e, insanların... Karlılığın önüne geçmesi, insanlığın and, and karlılık dener şeyin önüne geçmesi demek. Elbette beings, farmers, really çalışanlarımızın uh, hakları ve really uh, uh, uh, sure iyiliği hepimizin gözünde bulundurması gereken bir şey. Decision, ve, e, bizim için e, y, e, en temel şeylerimizi üreten insanlar, e, bizim için çalışan insanlar, belki toplumların belki emini oluşturanlar bizim için e, var olamayacaklarsa ve bunun sebebi e, değişim dönüşüm olacaksa bunun bir anlamı yok. They've Paris anlaşmasının anlaşmasından bu yana Amerika Merkez Bankası 24 milyar, milyar dolar daha e e like, fosil yakıt e <gülüyor> e üreticilerine e yatırım için verildi. bir bu üstü büyük, benim why, hayal bile edemediğim büyüklükteki why, why bu, bu büyük paralarla, public, um, e, ısrarla Fosil yakıt e, endüstrisi e, finanse edilmeye devam ediliyor. Halbuki e, iklim krizi. Ölüm Bekalım meselesi. Eğer biz hala %5 yüzde beş e, e, oranında eğer kömür üretiminden vazgeçeceğiz gibi bunlarla uğraşacaksak, e, bu, bunlar çok zayıf. Şu anda bizim bir şeyler yapıyor olmamız lazım. Şu anda faaliyete geçiyor olmamız lazım. Ne? Kuzey Yarımküredeki zengin ülkeler için e, hiçbir mazeret kabul edilemez. İşçi sendikalarıyla e, konuşmuştum bir, bir süre önce ve, ve onlardan edindiğim izlenimle de e, şu anda harekete geçmemenin sebebi ne dediğimde sadece e, bunun sebebi e, açgözlülük ve bencillikten başka bir şey değil. Yıllar içinde hala... Floods, okay, önümüzdeki ay e, su suların içinde saying, kalmış evimin tepesinde, çatıda yardım mı bekleyeceğim bilmiyorum really bile. Ama e, bir an, an evvel bu sözünü ettiğiniz now, e, değişim dönüşümün gerçekleşmesi, yani fosil yakıtlardan... Yenilenebilir yakıtlara geçilmesi gerekiyor. Bana göre konu çok basit. Çünkü e, bugün e, yetişkinler galiba okul, okuldan uzaklaştıkları için e, deadline dediğimiz şey, yani e, son, son tarih dediğimiz şeyi anlamıyorlar. Ama uh, ben problem. bir öğrenci olarak we eğer bana a, hoca have, bir tür son tarih we vermişse we o have. ödevi ona yetiştirmek zorundayım. Ve, uh, right ve biz biz bu bizim yapmamız gereken bir ödev var. Ödevimizi yapamıyoruz. Will, çok mutlu olacağım. Sen ne dersin bu konuda ve özellikle demin arkadaşımızın söylediği sınıf arkadaşlarıyla neler paylaşmak istersin? Özellikle fosil yakıt endüstrisi final bitirmek için çok iyi bir soru traşı bu. Elbette son derece güzel Mitsin'in söylediklerini duymak bugün. Bu da bu da benim aklıma bütün şu soruları getiriyor zamanla ilgili ve zaman sınırlarımızla ilgili. Biliyorum çok fazla insan Filipinler'de on yıllarca yıl boyunca bu soru üzerine çalıştı. Yepsano gibi eski arkadaşlar. E, bunlar büyük kahramanlar ve birçok ülkede, birçok e, devlette bütün bu soruları hep beraber konuşuruz. Illinois'de bunu Düşünüyoruz, mücadele ediyoruz. 50 yılımız olsaydı bu sorunu çözmek için tamam, e, tamam, e, yani doğru yolda gidiyoruz diyebilirdik. E, e, diye iklim inkarcılığını aşarak ilerleyebilirdik. Yani şu anda konuştuğumuz sorun aslında gerektiği kadar ilerleyemiyoruz. Çünkü buradaki düşmanımız sonuç olarak fizik. Ve fizik e, böyle esnek bir şey değil. Yapacağını yapar ve e, kendi süreleri vardır. Ve bilim insanları bize bu sürenin geldiğini söylüyorlar. Bize e, takvimiz veriyorlar. Yani 19, 2020'de artık e, enerji sistemlerinin dönüşümü konusunda... Yani aslında 2030'dan itibaren e, bunu yapmaya imkanımız olmayacak hedefler bakımından. O yüzden bu ne anlama geliyor? Özellikle finansal kuruluşlar, büyük bankalar, varlık yöneticileri sürekli hala para pompalıyorlar e, fosil yakıt endüstrisine ve işbirliği yapıyorlar. Bir tür ve her şeyi çarpıtmaya çalışıyorlar bilimin söylediği her şeyi ve dünyanın sonuna getirmeye çalışıyorlar ve bunun üzerinden para kazanmaya çalışıyorlar. İnsanlar buna karşı on yıllardır biliyor insanlar bu konuda çalışıyor. Pozitelik yakıt endüstrisinden yatırımları çekme mücadelesi muazzam bir endüstri bu. Bugün Ann Arbor'dan ciddi haberler bekliyorum aslında. Gözümüzü açık tutalım bu konuda. Bu yatırımları geri çekme kampanyası bence aslında gerçekten özellikle ciddi bir çaba gerektiriyor. Özellikle geçen senenin kapatmasında... Hepimiz kapatıldı kapsa atıldık aslında e, başkentte. Çünkü Chesbank dünyanın en büyük e, fosil yakıt endüstrisi finansörü ve Paris iklim anlaşmasından itibaren bunu yapıyorlar ve Trump aslında yapmadı yani kendi kendileri bunu bloke ettiler ve e, gerçekten bu akıldışı, gerçek anlamda akıldışı. Yani tüm mesele paraysa bile para da kazanamazsan kazanamazsınız. Bu durumda herkes yandığı zaman, seleb olduğu zaman bu kadar kısa vadecilik, inanılmaz bu kadar miyopluk baktığımız zaman bugün kapitalizm nedir diye bir şey diyemiyorum. Çünkü şu anda kapitalizm yani Wall Streette diyelim pratikleri bakımından baktığımız zaman Gezegenin ısısını yükseltiyor, buzulları eritiyor Her şeyi aslında altını boşaltıyor Yani çalışan bir ekonomi veya da uygarlık diyebileceğimiz her şeyin altını boşaltıyor Bu insanların güya akıllı olması gerekiyor Güya her şeyi analiz ediyor olmaları gerekiyor yani dünyanın sonu gelirken an be an ne olacak yani e bu nasıl tam şu anda vakti geldi bunun bu basıncı arttırmamız lazım bu adamlar üzerinde 3-4 kat politik sistemlerimize sürekli basınç altında tutuyoruz bu çok önemli e, Washington'u basınç altında tutmaya çalışıyoruz ve muazzam bir yavaşlıkla hareket ediyor Washington e, aslında artık dünyayı yönetmiyor ki bu da çok kötü bir şey değil. E, Wall Street e, hala bir tür dünyayı yürütüyor, yönetiyor ve hızlı hareket ediyor aslında. Chess Bank'ta ya da bankalarda bir şey olduğu zaman bu bütün dünyadaki borsalara yansıyor. Lütfen, lütfen bu masıncı devam ettirelim. Bu adamların peşine düşelim yapabildiğimiz her yerde ve imkan dahilindedir aslında bunu yapabilmemiz. Eğer yeterince basınç yapabilirsiniz, mesela Exxon mesela aslında bir şey yapmaya çalışıyor. Ama Chase Bank, e, bank yani işlerini yüzde beşi altısı kadar bu işe kaynak ayırmış durumda başka işleri var ve aslında ve gerçekten bu basıncı artırarak yine nefes almazan bence bizim e, kamusal finansman, kamusal yatırımlar hakkında konuşabiliriz. Ama e, birinin noktasını vurgulamam gerekirse insanlar zorladığı zaman özel sermayeyi özellikle fiyatı ]er, eklemek sadece diyelim ki e, e, e, Boru hatlarının üstüne atmış olmuyorlar. Aynı zamanda hükümetler de bunu izlemek zorunda kalıyor. E, bankalar zaten bunu yaptığı için belirli e, düzenlemeler yapıyorlar aslında. Yani aslında burada önemli bir başarı elde lazım Elbette sıkıntı var ee, ve gerçekten hükümetleri zorlamamız lazım aslında ve bu son derece önemli bir şey ama aynı zamanda ye, yeni yeşil e, tabakata konuştuğumuz zaman bütün bunlar aslında sadece hükümet müdahalelerini e, içermiyor aynı zamanda Aynı zamanda çeşitli seferberlikleri de işleriyor. ABD hükümeti e, kamusal paraları e, endüstrilere harcadı. Elbette bu bir ölüm endüstrisiydi. E, ve aynı zamanda ABD'nin üretken kapasitesini e, yurt dışındaki mücadele etmek için e, arttırdı. Şu anda aslında yerel olarak benim açımdan Amerika'nın üretmen kapasitesini arttırabilir miyiz? Kendimizi fosil yakıt endüstrisinden kurtarmak için artırabilir miyiz? Hayır, ben böyle düşünüyorum. Ekonomik bir dogma var burada. Aslında biz de bunu hayal etme, bu imkanı hayal etme insanımızın ne kısıtlıyor? Covid'e bakalım, entelektüel, e, mülkiyet hakları, utanaklarının İnsanların hareket etme özgürlüğü ya da aşı olma hakları. Diyelim fikri, e, mülkiyet hakları şu anda e, bizim aslında aşıya ulaşma e, hakkımızın önünde duruyor. Gerçekten burada önemli bir nokta var. Ya açık olalım, bu konuda da kendimizi kandırmayalım. ABD hükümeti en azından bu güce sahip bu fikri, mülkiyet hakkını aslında halkın kamusal yarara, yararına kullanabilir. Biz insanlarız, halkız ve son derece güçlüyüz. Evet, elbette, bütün bunlar üzerinde kontrolü ele geçirip ve kendimize çevirebiliriz. Yani bu, bu son derece etkisiz bir yönetim biçimi. Daha dün aynı şey oldu. Ne <gülüyor> atıyorlar ve dün geldi ve bu kasıtlı yapılmış bir şey. Ee, aslında hükümeti yavaş, etkin olmayan bir şey haline getirme fikri aslında kasten yapılıyor. Aslında güçlü bir hükümetimiz var, devletimiz var ve çok da ciddi şeyler yapabilir. Yani gerçekten aslında yeni e, eski yeni New Deal zamanında seferberlikler vardı ve aslında daha önce denenmiş şeyler vardı ve hepimizi şimdi yeniden sürdürülebilir bir geleceğe doğru yönlendirebilir bu ve kuzeyin hükümetleri aslında hepimizi sürdürülebilir bir geleceğe doğru yönlendirmede sorumluluk olabilir ve gerçekten bütün kız erkek kardeşlerimizde tüm dünyada bütün bu zararları vermek üzere tazmin etmek üzere bir şeyler yapabiliriz. Özellikle taban aktivizmine dönersek ne tür yakış yaklaşımlar paylaşabilirsiniz insanlarla hükümetlerimizin çalışma biçimini nasıl değiştirebiliriz zihinlerini nasıl değiştirebiliriz aslında bu temel yanlış fikirleri inanışları nasıl değiştirebiliriz sizce özellikle gençlik açısından bence bu mesele insanların Um, umut vermek, umut iyi bir şey, daha iyi bir şeyi, e, hak ettiğimiz bir şeyi umut etmek. Bu illa radikal olmak zorunda değil aslında, adil bir geçiş istiyoruz demek. Kimsenin arkada bırakılmadığı bir gelecek, e, herkes için kalkınmaz olduğu bir gelecek duyuruz demek. Hepimizin sadece yaşayabileceği bir gelecek istiyoruz demek. Bunun mesela radikal ya da gerçekçi olmadığını söyleyebilir ama hayır böyle değil. Neden bu konuda taviz verelim? İnsanlar zaten iklim krizi yüzünden acı çekiyor, ölüyorlar. Bu bir ölüm kalım meselesi. Yani hayal etmemiz lazım. Yaratıcı olmamız ve aslında bütün bu... Bize öğretilen sistematik olarak şeylerden de kopmamız lazım. Bir çok film var. Arkadaşlarımla çok fazla konuşuyorum. Filmlerde şu daha kolay dünyanın sonunu göstermek. Yani bir e, yeni bir sistemi yaratılmayı göstermekten. İşte kombiler var, sağlık krizi meydana geliyor, karlar, iklim değişiklikleri, felaketler hep dünyanın sonuna işaret ediyor. Neden aslında e Sağır merkezinin e, bu düzenin e, dışında bir şey hayal edemiyoruz. Neden COVID'in dışında bir şey hayal etmeye e, hayal edemiyoruz? Niye buna yetenemiz yok? İklim krizini de niye aşamayacağımızı hayal edemiyoruz? Aslında kendimize umut etme izni vermemiz lazım. Daha iyi bir e, gelecek için aslında sürekli olarak tutkuyla, korkusuzla bunun için mücadele etmemiz lazım. Yani yalan söylemeyeceğim. Her zaman çok cesur olduğumu aktivist olarak söylemeyeceğim. Çok da korkuyorum. Aynı zamanda kapıya polisin gelmesinden de korkuyorum. Filipinler'de bu gayet olağanüstü kapıya polisin dayanması. Ama riskleri biliyoruz ama karşılaştığımız hiçbir risken aslında e, hızlı bir şekilde iklim değişikliği başladığı zaman ortaya çıkacak risk kadar büyük bir risk olmadığını biliyoruz aslında. Ve sürekli olarak halka geri gitmemiz lazım. En fazla marjinalleştirilenlere gitmemiz lazım. Biz gençlik olarak bunu ya sürekli yapabiliriz diye düşünüyoruz. Aslında yapamayız. Özellikle en fazla marjinalleştirilenlere, balıkçılara, işçilere, yerli halklara ihtiyacımız var. Ve herkesi kapsayan, bütün sektörleri kapsayan, bir mücadeleye ihtiyacımız var sadece gençliğin geleceği tehlikede değil insan türünün aslında geleceği tehlikede ve bu bir ölüm kalım meselesi ve gerçekten daha iyi bir dünya mümkün bunu düşünmemiz lazım en büyük umudunuz ne peki aslında evet yani kendinizi özgür bırakırsanız en büyük umudunuz ne bu mücadelede iklim değişikliğine karşınızda? Benim açımdan bana umut veren şey şunu bilmek. Her kıtada bir arkadaşım var, bir dostum var ve mutlaka birini bulabilirim. Aynı şey için mücadele ediyor benimle birlikte ve muazzam bir şey ve gerçekten bu küresel bir hareket. Sürekli daha çok birbirimizle bağlantılı ve kesişimsel hale geliyoruz. Çok fazla insan mücadele ediyor iklim adaleti için. Nasıl bu zafer mümkün olamaz? Ben kaçınılmaz olacağını düşünüyorum bunu elde edeceğiz. Ve umut ediyorum, gerçekten daha iyi bir gelenek, güdürülebilir, güvenli bir toplum modu 10 derece mümkün. Ben de birçok insan tanıyorum bu konuda çalışan. Umutlarımdan bir tanesi, bütün bu tarih boyunca buna çalıştık. 10 yıl önce Exxon en büyük şirketlerden biriydi şu anda. Ee, en büyük enerji şirketi bile değil aslında yenilenebilir ee, enerji şirketleri aslında değişti ve piyasayı ve Exon da değişmek, zayıflamak zorunda kaldı. Ve giderek aslında siyasal olarak da zayıflıyorlar ve aslında siyasetti kendileri açısından zorlamakta zorlamakta zayıflıyorlar. Ee, biraz tabii umutsuzluğa kapıldığım günler oluyor. Ee, beni Devam ettiren şey aslında Ne kadar çok bu adamların başına bela açabiliriz Düşüncesi oluyor Benim umudum da şu e, Bu e, Bu aslında yaşama hakkıyla ilgili bir şey ilgili bir şey Herkes sağduyudan bahsediyor e, Bence e, Sağduyu Sağduyu hiç de çekim şey değil Yani yani bu bana aslında umut veriyor. İnsanların gücü, bunu elde edecek ve ve bunun parçası olmak, bu büyüyen hareketin çok güzel bir şey. ve elbette bu umut ortamında. İklim hareketini nerede görüyorsunuz, nereye doğru gidiyor, nasıl hareket etmeli? Genç insanlar bütünüyle organize ve çok çalışıyorlar. Es yaşlı insanları da aslında tam olarak işin içine katmamız lazım. Çok fazla sayıdalar ee, ve banka hesapları da, da bayağı para var. Ee, ve aslında politik ve finansal anlamda e etki de yaratabilirler. Ee, çeşitli boyutları da dikkate almamız lazım. MİTİ'nin arkadaşları büyük ebeveynlerini, büyükannelerini, babalarını çağırmalar. Çünkü e, aslında... İyi bir mirasta bırakmadılar aslında. Ben de hemen atlayacağım. Ben aslında iklim hareketine gelip geldim. Sanki ben ekonomikle uğraştım, yerel örgütlenmelerle uğraştım. Chicago'da da bir takım imkanlar yaratmaya çalıştım topluluklara, genç insanlara. E ve mücadele etmeye devam ediyoruz aslında. Ve geldim, gördüm ki aslında aynı dogmalar, yapılar, e, onurlu bir hayat, e, insanların onurlu yaşamlar sürebilmesinin önündeki engeller her yerde var. Aslında bu blokları, barikatları kaldırmaya çalışıyoruz ve yani burada çok kilit şeylerden bir tanesi e, iklim krizi, yoksulluğu ortada kaldırmak e, açısından. Aslında çok çeşitli bakış açıları var ama e, iklim meselesinde, e, diyelim ki işçi hakları olsun, ırksal adalet, ekonomik adalet hakları olsun, bütün bunları kaynaştırmaya çalışıyorlar ve bu çok güzel bir şey. E, i̇klimle ilgili kaygılarım vardı ama esas mücadele ettiğim konu bu değildi ama sonuç olarak şimdi e, ve gerçekten e, eko, iklim, iklim meselesinde bir şey yapmanın aynı zamanda adil bir ekonomik mücadele etmenin de kilite olduğunu düşünmeye başladım. Her şey birbiriyle bağlantılı. Bu aslında beni çok heyecanlandıran bir şey ve bunun olmakta olduğunu görmek. Ben de bunun içine bu şekilde geldim. Bu büyük bir mücadele. Herkesin bir meselesi var bunun içinde. İnsanlar aslında insanlar bir rol oynamak istiyor. Bütün... Değişik insanlar. Yapabileceğiniz birçok şey var. Herkesin bu konuda bir çıkarı var ve ben bunu seviyorum. Bu noktada bence iklim hareketinin aslında e, örgütçülerin e, iyi biçimde e, gerçek bir iklim e, adaletin hareketi haline geldiğini belki düşünmüyorum. Evet hep beraber mücadele etmemiz lazım. Çünkü iklim krizi herkes etkileyecek ve bu da oransal olarak olmayacak. Ee, bazı insanlar elbette daha fazla sosyoekonomik sorunlar yüzünden etkileniyorlar. Ama gerçekten son derece kesişimsel düşünmek gerekir. Biliyorsunuz hepimiz burada birlikte olmamız lazım. Gezegenin insanları olarak ve aslında zihniyetimizi bu şekilde... E, i̇yileşme planlarımızı da bu şekilde düşünmemiz lazım. Yani e, 14 trilyon doların aslında hala e, bu fosil yakıt endüstrilerinin şey söylediği. Yani aslında sosyal uslaşmayı genişletmemiz lazım. E, mesela pandemide mesela iyileşme için ne kadar para? Harcandı. Ve bu aslında ne kadar bu iyileşme sürdürülebilir olacak? Son derece az para ayrılmış durumda. Ve pandemik konularında bile davranmıyoruz aslında. Ve aslında yeni sosyal e, sözleşmeleri nasıl yapacağız? Ve e, i̇klim dostu, istihdamı nasıl sağlayacağız aslında? Bunları bilmiyoruz. Üç tane önemli şey, önemli birbirle bağlantılı. Katkı nedir? E, yasal çerçeve nedir? Ve insanların ve iklimin yararına yönetimi nasıl sağlayacaksınız? E, gerçekten hepinize çok fazla, biraz daha vakitim olsun isterdim. Çok teşekkür so, ediyorum herkese. Umarım bu, İnternette yeniden karşılaşabiliriz. İnternet üzerinde de karşılaşmayı isterim. Ama gerçekten birbirimizi, gerçekten arkadaşlarımızı kişisel olarak yüz yüze görebileceğimizi umuyorum. Hepinize sağlık diliyorum. Ailelerinize e, e, sağlık diliyorum. Sağlıcakla kalın. Su için. E, gerçekten e, 350 herkese barış ve sevgilerini gönderiyor. E, güzel.